Merhaba arkadaşlar, sizlere EBA giriş ve çıkışı anlatacağım. EBA'ya giriş çıkışları biliyorsunuz. Tek öğrenciye girdiğiniz zaman sıkıntı yok. Ama ikinci bir öğrencinize girdiğiniz girmek istediğiniz anda EBA'ya giriş yapamıyorsunuz. Onu anlatacağım. EBA programını açıyoruz. Bu eski telefonlarda e, sıkıntı olmuş, araştırmamıza göre yeni telefonlarda fazla sıkıntı yok. EBA'ya giriş yaptık. EBA'nın reklam bölümünü kapatalım. Hemen öğrenci kısmına gidelim. Öğrenci kısmında öğrenciye tıklayalım. Hemen TC NOS'u girelim. TC NOS'una girdikten sonra ben şifre gireceğim. Hemen. Ee, buradan giriş yapıyorum. TC'si görünmesini istemiyordum ama sıkıntı yok. Tekrar yapıyorum. hemen şifrelerine gireyim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi giriş yapıyoruz EBA'mıza. Evet. Pandemi bildirimi. EBA'nın giriş bölümündeki. Ona tıklıyorum. Şöyle tamamlayayım ben şuna. Şimdi gördüğünüz gibi EBA'nın içine girdi. EBA'dan geri çıkış yapacağım. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Öğrencimizin kimliğini gördüğünüz. Sıkıntı yok. Çıkış diyorum. Yine çıkış diyorum. Bir kere daha tıklamam lazım. Evet. Normalde şunu kapat diyelim. Normalde EBA'ya devam et yazısı geliyor. Görüyorsunuz aşağıda. Evet şu an netleşti. Biz bunu aşamadığımız için yeni öğrencimizin veya diğer öğrencimizin bilgilerine giremiyoruz. Onun için şuradaki EBA asistanlerine menüye tıklıyoruz. İkona tıklıyoruz. Evet. EBA asistan bize soru soruyor. Biz de yazıyoruz onun sorusuna. EBA programına programına Kaç öğrenci giriş yapabilir? EBA programına kaç öğrenci giriş yapabilir? Evet gördüğünüz gibi bunu yazdık. Enter yapıyorum. EBA standa. Gördüğünüz üzere sorun bu EBA programına kaç öğrenci giriş yapabilir. Sonra EBA bana aslan otomatikman EBA giriş ekran butonu gönderiyor. Ben de buna giriş diyorum. Görüyorsunuz beni bilişim ağ diye bir menüye aktardı. Ben bilişim ağ menüsüne girmek istemiyorum. Otomatikman burada geri diyorum. Bekliyorum. Gene reklamı geldi Eba'nın. Bunu kapatalım. Hadi kapat. Kapattı. Aşağı tekrar iniyorum. Gördüğünüz üzere Eba'ya devam et. Öğrenci geldi. Ben öğrenciye tıklıyorum. Ee, şimdi diğer öğrencimizin bilgilerine girebilirsiniz. Bunu, bunu iki öğrencisi olan kişiler böyle giremediği anda... Ebu Asistan'a girip oradan gerekli yardımı benim yazdığım mesajı yazıp bu şekilde şu an kullanmaya devam edebilir.